Adem usta iç ünite bitti. Evet. Ara bağlantı vurlamayı yapıyoruz şimdi. Sana bir soru. İç üniteyi mi? Daha çabuk bitiriyorsun. Dış üniteyi mi? Dış ünite aslında daha yer, yere bağlı değişiyor tabii ki. Şimdi takacak olduğumuz yer birazcık hem Hı. yüksekte kalacak. Biraz kalacak. baktım zor. İş emniyeti, iş güvenliği evet. önemli. Motor da oldukça yüksek, büyük. İç ünite de ölçü almak. O biraz kesmek biçmek Tabii delmek ki. bir de şurada açtın delik var ya parmağımla evet, göstereyim evet. şu açtın delik onun iç kısmının klimanın tamamen altında kalması Tabii orada hiç alçı yapmayacak Görsel şekilde de. ölçü almak falan evet. herhalde önemli. Buralar alçı yapılacak mı sonra? Tabii ki her yeri kapatacağız. Usta sen bir de kanal çekiyorsun herhalde. Evet. Görselde, Standart her yerde mi yapıyorsun? Her yerde yapıyoruz görselle önem verdiğimiz için. Dışını te çok büyük görünüyor. Ee, bu arada yani kaç kişi kaldır bunu kilosunu bileniniz var mı? Kilosu 55. ,5. Normalde tek başıma kaldıralım ama derinlik olduğundan. Anladım. 55,5 ee, kilo mu şimdi bu dış evet. ünite? Ee, ben iç ünite'nin kutusunda yanlış görmüysem bir 17,5 kilodu. Yaklaşık evet, 20 yani. kiloya yakında iç ünite var o zaman. Evet, evet. Yakaladım sizi beyefendi. Kaçış yok. Ev hey sahibimizin oğlu. Geldiğimizden beri kaçıyor kendisi ama kadrajlara girmesin diye. İsim neydi yakışıklı? Serdar. Serdar. Klimadan herhalde en çok faydalanacak olan kendisi. Evet, Montajın şu ana kadar ilerleyen kısmından ne kadar memnunsunuz acaba? Ya şu anlık iyi. Bakalım montajdan sonra nasıl olacak. Deme bakın bilinçli bir tüketici arkadaşlar. Montajın nasıl olduğundan ziyade sonuçla ilgileniyor. Isınmak istiyoruz. Yani. Adem Usta sıcak hava istiyoruz biz. Ne kadar sürecek montaj? 1 saat sonra sürüyorum. Montajın tamamı ne kadar sürüyor? Toplam 2 saate geçer. Yere göre değişiyor mu peki? Evet. Montaj yerine göre değişiklik gösteriyor. Bir de yardımcı personele göre de değişiyor galiba. Yanında benim gibi sürekli çene yapan biri varsa 4 saatte bitmez herhalde o montaj. <gülüyor> Adem usta, uzaktan uzaktan izledim kaydettim sizi. Nasıl Hı. gidiyor montaj? Montaj, iyidir abi salla gitmek üzereyiz. Var mı sıkıntı? Yok Allah şükür olsun. Usta, içeride ev sahibiyle muhabbet ediyordum. Evet. Dışarıdan bir dır dır dır sesi ki Allah dedim vakum motoru bu. Evet. Vay dedim vakum yapan bir servis. Şaşırtıyorsunuz beni çocuklar. Vakum montajı olmaz, olmaz adam. İstirar. Süpürüm, o zaman şu meşhur tartışma konusunu bir de sana soralım. Adem usta. Söyle bakalım vakumun süresi nedir? Vakumun ee, süresi normalde saate göre kontrol edilir. Vallaha. Tebrik ediyorum. Yani çok korktum bir an. Niye korktum? Abi 10 dakika dersin, 15 dakika dersin, 30 dakika dersin. Bir Yok. süre verirsin diye korktum. Yalan evet. değil yani. Yok, süre Ama ver. sen konuşurken o esnada kafamı çevirdim. Hemen baktım saat var mı manometre var mı diye aa Akif'im ustam hemen sağolsun bağlıyı vermiş. Manometreye göre atmosfer ne kadar Bir izah eder misin nasıl oluyor bu iş? Ya burada atmosfer normal sıfır gösterir. Evet. Ee, tabi burada eksiye düştüğü zaman şu alt görünen yer. O zaman sistemden çekmiş. Sistemden Anlamada havayı çekmiş alıyoruz. Bunu, Eğer o ibre yukarıdaysa sistemde basınç var. Tabii demek, ki. Oluyor. Evet. Mesela bunu şu şekilde hava başkanı farz edelim. Bir yerde bağlantıda problemimiz var. Hmm. Şu anda zaten direkt olarak çıktı. Yani kaç ağa düzelttik, onarımını yaptık diyelim. Ondan sonra zaten bu şekilde vakuma devam, devam edeceğiz. Devam e, şöyle olarak da e, tabii bu eksiğe düştüğün hemen 5 dakikada e, vakum diki değil eksi düştükten sonrasında en az bir 20 dakika yana yapmak gerekiyor. Çünkü bunun çünküsünü genelde şöyle açıklıyorlar. Bizim derdimiz sadece hava değil, sistemde evet. bulunan nemi de ne mümkün de olduğunca atabildiğimiz kadar. Ney belli bir süre gerekiyor. 5 dakikada bitmez. Yani 20 dakikada gider mi tamamen belki gitmeyebilir. Ama kullanılan boru boyuna göre. Belli oranda da olsa bir hava ve nem konusundaki e, fire zaten mühendislik hesaplarında da var tamam. diye biliyorum, doğru mu? Evet. O zaman vakum süremiz boyunca kayıt yapmaya gerek yok. Biz yaklaşık bir 15-20 dakika sonra tekrar kayıta geçeriz. Evet. Rıstacığım, bitti galiba vakum işleri? Bitti. 25 dakika. Yani 20 dakika falan oldu mu? Ne kadar oldu Adem? Muhabbette daldık ama 25 -25 biraz. 15 dakikaya ulaştık. Tamam Hakifciğim. Şimdi gazı nasıl salıyorsun, bana bir izah edebilir misin? Vakum devam ederken biraz gaz mı veriyorsun, ne yapıyorsun? Aynen öyle. Vakum çalışırken. Evet. Ee... İyiceyi... Açıp... Peki, klimamızdan gaz eksilmiyor mu o zaman? Yok, hayır. Yani bahsettiğimiz e, oran, Eksizlik... işte 3-5 gram 5 gram tarzı bir şey mi oluyor? Hani. Yoksa bir pıs ediyor, gidiyor mu? Zaten eksilecek kadar, o kadar beklemiyoruz. He, tamam. Hem alyamla açıp... ...hem e, buraya söküyorum. Peki hangisini açıyorsun önce? İlk önce... Burada iki tane vana var. İnceyi. Yani sen şimdi oradaki vanayı açınca, orada bağlı olan kırmızı hortum aracılığıyla çok az serbest kalan gaz... ...manometreye manometreden dolanacak, vakumla havaya salınacak dışarı atacak. Sen bu esnada içeri hiçbir şekilde hava girişine izin vermemiş olacaksın. Doğru mu? Evet. O zaman bir görelim bakalım. Sesi değişiyor mu? Tabii vakumumuzun sesi anlık olarak değişecek. Ooo <gülüyor> evet. Evet. Gaz verildi. Vakum da alındı artık. Demek ki bu motorun içimi misli... o Büyük an geldi mi yoksa? Evet. İç ünite tamam. Dış ünite tamam. Montaj kiti tamam. Sigorta takıldı, enerji verildi, gaz açıldı, kumandayla ilgili az önce küçücük bir dedikodu yaptım arkandan. Evet. Dedim ki böyle muhteşem bir klimaya bu kumanda biraz küçücük kalmamış mı dedim ama sonradan bir baktım baya bu kumandaya göre oldukça büyük bir likit e, display ekran yapmışlar. E, gayet kullanışlı olacak gibi geliyor bana. E, otomatik dahil olmak üzere 4 e, kademe fan gördüm, doğru mu? Evet, doğru. Dış motoru DC inverter diye DC gördüm inverter. değişken devirli yani bir şey sorabilir miyim ben tamam. sanki bu dizaynı york klimalarda da gördüm gibi üretici aynı olduğundan dolayı mıdır gri diye evet. Kas olarak tamam yani bu ışığı görünce bu dizayn oradan biraz çağrışım yaptı o zaman ev sahibimiz de izin veriyorsa klimaya bir enerji verebiliriz tamamdır onay geldi buyurun Ustalar fiziksel montajı bitirdiler. Birazdan enerji verilecek. Enerji verilmeden evvel bu esnada topraklama kontrolü yapalım dedik ki evin tesisatında gayet uygun bir topraklama sonucu aldık. 0310. Bu orası mavi yanıyorsa ve 0 ile 100 arasında bir değer veriyorsa orası topraklamaya uygun demektir. Dışını temiz devreye girdi. henüz daha devir almadı, kompresör. Evet, yaklaşık 7 saat önce başladığımız montajımızı... <gülüyor> Herkes birden ne güzel baktı. Sabahleyin başladığımız montajımızı bitirdik. Adem ustamızın ellerine sağlık. Seydi Kemer Soğutma İşletme Sahibi, Elektra Yetkili Servis Arkadaşımızın 24000 BTU JD serisi, klimanın montajını fakat ettim bugün. O yüzden bugün seydi kemer soğutmaydım ben de. Montajımızda Akif kardeşimiz bizim neydi Ev sahibimizin vekili oğlumuz Serdar kardeşimiz de buradaydı. Montaj işlemlerimiz bitti. Adem ustamız ev sahibine ürünün tanıtımını da yaptı. Kullanımını gösterdi kumandasının. Ürünle ilgili ben zaten daha önceden oluşturduğum teknik arşiv videolarını bu size sunduğum YouTube videosunun üzerine aktarmış olacağım. Bunların dışında eğer merak ettiğiniz herhangi bir soru olacak olursa Yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Serdar'cığım sen de yazabilirsin. Gerçi Tabii sen de. zaten başından sonuna yani. kadar montaja refakat ettiğim ama yine de bize orada renk katabilirsin. Sizlerin herhangi bir sorusu olursa seve seve cevaplarız. Adem ustamız da muhtemelen zaten yine oralarda olacaktır. Susmayan telefonundan eğer vakit bulursa onun da bize cevap vereceğini düşünüyorum. Ev halkı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere sabırla katlandınız. Çok sağ olun. Herkes güle güle kullansın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.